Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi üniversitelerde de çok başarılı işlere imza atıyorlar. Onlardan biri de Amerika'da Şebnem Tuğçe Pala bizimle birlikte. Merhaba Şebnem nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Ee, Şebnem Tuğçe Pala aynı zamanda bir girişimci, aynı zamanda çok farklı alanlarda eğitim almış bir kadın ve kendileri bambaşka bir alanda sürdürülebilir ulaşım alanında Kariyer çizmiş bir kadın. Ee, çok fazla özelliği var. O kadar çok özelliği var ki hangisini konuşacağımızı ben bilemiyorum ama e, önceliğimiz üniversite e, araştırmacı kimliği ve bir parça da girişimci tarafında sizlere aktaralım istiyorum. E, röportajımıza başlarken sizi daha yakından tanıyalım. Şebnem, Tuğçe, Pala kimdir? Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, 1988 yılında İzmir'de doğdum. İzmirliyim. Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Üniversitede okurken aynı zamanda açık öğretimden halkla ilişkiler ve tanıtım programını bitirdim. ikinci üniversite olarak. Üniversitede okuduğum dönemde İtalya'ya gittim. ikinci sınıfta Erasmus yaptım. Daha sonra üçüncü sınıfta da Almanya hükümetinin bursunu alarak, DAD'yi alarak Almanya'ya gitmiştim. Orada da ileri seviyede Almanca dersleri aldım. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir alan değişikliği yaparak İngiltere'de uluslararası politik ekonomi alanında ilk masterımı yaptım. Master'ımı yaptığım süre dahilinde kalkınma çalışmalarına yönelik dersler aldım. Ve hani böyle ilgim o alana kaymaya başladı. Çünkü hep böyle çocukluğumdan beri insanlığa faydalı bir şeyler yapmak istemiştim. İşte bir şekilde insanların hayatlarına dokunmak ya da dünyayı değiştirebilecek bir şeyler yap yapabilmek istemiştim. Ve hani kalkınma çalışmalarının bununla çok müsait olduğunu gördüm. Ve e, İsviçre'de ikinci master'ıma başladım. Kalkınma Çalışmaları alanında Cenevre Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü var. Sadece yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veriyor ve oradan tam burslu kabul aldım. Orada Kalkınma Çalışmaları alanında ikinci master'ım yaptım. İnsani ve Sosyal Kalkınma alanında uzmanlaştım. İşte bu Cenevre'de bulunduğum dönem dahilinde bir sürü araştırma merkezlerinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştım ve aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü örgütünün yapmış olduğu Kenya'daki kırsal kalkınmaya yönelik bir projede yer aldım. Üniversite ikinci masterımı bitirmeden evvel yani tam tez aşamasındayken Avrupa Birliği'nin finansal kurumu olan ve aynı işte Asya Kalkınma Bankası, Dünya Dünya Bankası gibi çok büyük e, altyapı projelerini finanse eden, işte enerji alanında, ulaşım alanında, suyla alakalı ya da küçük ya da orta ölçekli e, kurumların e, desteklenmesine yönelik en az 25 milyon euroluk projelerin yapıldığı Avrupa Yatırım Bankası'nda çalışmaya başladım. Bir sene boyunca Avrupa Yatırım Bankası'nın Ortada ve Kuzey Afrika'da finanse ettiği projeleri kapsayan, bölümde çalıştım. Kamu politikası ve iş geliştirme bölümünde. Çok harika bir tecrübe oldu benim için. Çünkü zaten böyle hep hayalimdi. Bir sürü sivil toplum kuruluşunda ve araştırma merkezinde çalışmıştım ama bu projeler nasıl yönetiliyor ve nasıl finanse ediliyor, onun o ayağını görmek de benim açımdan çok faydalı bir tecrübe oldu. Daha sonra kontratım bitti ve Türkiye'ye döndüm. Bir sene kendi startup'ım diye nitelendirdim ve kendi aile kendi aile şirketimiz olan iş karda çalışmaya başladım. Orada da uluslararası ticaret önü öğrendim çünkü yurt dışından biz balık yeminde kullanılan protein ham maddesini getiriyorduk. Ben şirkette dahil olmadan önce iç pazardan alıp iç pazarda satıyorduk. Fakat benim şirkete gelişimle beraber şirket daha yurt dışına açıldı diyeyim. İşte İtalya'dan Almanya'dan, Polonya'dan Maritanya'dan bu ürünleri getirmeye başladık. İşte ben alıma bakıyordum. Bütün o operasyonel sürecin yönetilmesi, işte tedarikçilerle Anlaşmaların yapılması abim de iç pazarda satıyordu ve babam da işte şirketin CEO'su dediğimiz kişiydi. İki sene orada çalıştım. Daha sonra 2016 yılında Amerika'ya taşındım. Amerika'ya taşındıktan sonra bir süre sosyal etki üzerine danışmanlık veren bir danışmanlık şirketinde çalışmaya başladım. Orada Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu iklim değişikliğini olan bir projede yer aldım. Orası da şu şekilde çalışıyordu. Diyelim ki sizin bir projeniz var ve bir sivil toplum kuruluşunuz var. Buna yönelik bir hibe almak istiyorsunuz, bir fon almak istiyorsunuz. Ben bunun araştırmasını yapıyorum. Aynı zamanda sizin hibe dilekçelerinizi yazıyordum, bu şekilde ilerledi ve bir sürü farklı projede yer aldım. Daha sonra Stanford Üniversitesi'nden dersler almaya başladım. İşte bilim ve teknoloji politikası, yapay zekanın sosyal politik ve ekonomik etkileri, işte yapay zekanın nasıl daha akıllı. E, teknolojiler yarattığına yönelik ve her zaman için kamu politikasını da çok seviyordum. Yani kamu politikası şu demek, devletle e, şirketler arasındaki köprü görevini görüyorduk biz. Yani diplomat gibi düşünün. Biz e, şirketlerin e, devletteki yüzüyüz. Yani bütün o regülasyonların takip edilmesi, işte devletle olan müzakere sürecinin yönetilmesini biz yapıyorduk. Ben dedim ki, Evet teknoloji ilerliyor ama regülasyonlar aynı hızda ilerlemiyor. Bu yüzden bütün teknoloji şirketlerine bakarsanız çok büyük kamu politikası bölümleri oluyor. Çünkü siz çok harika bir teknoloji üretiyor olabilirsiniz, harika bir yazılım olabilir harika bir uygulama geliştirmiş olabilirsiniz ama sonuçta devletten izin almadıkça sizin yaptığınız teknoloji regülasyonlarla uyumlu olmadığı sürece hiçbir işe yaramıyor yani şirket hiçbir şekilde e, belli operasyonel kısma geçemiyor yani işin keşe e dönemiyor yani para kazanamıyor o işte. Dedim ki ve aynı zamanda bu yapay zekanın da bir sürü sosyal politik etik etkileri olacak. Ben bu alanda ilerleyebilirim dedim. Ve bildiğiniz üzere San Francisco'da teknolojinin ve inovasyonun başkenti. Ve bu alanda ilerlemeye karar verdim. Bir süre yapay zeka şirketinde çalıştım. Bir tane ilk yüzde diye adlandırılan Iris Automation'da adı. Otonom drone'ların... Ee, emniyet kemeri görevini gören bir teknolojiyi üreten e, firmada çalıştım. Yani şöyle ki diyelim ki e, bir drone uçuyor ve bunun yanından e, işte helikopter geçiyor, kuş geçiyor ya da herhangi bir obje geçiyor. Onu tanımlayan ve herhangi bir çarpışmayı önleyecek ya da güven unsuru oluşmasını yani e, güven güvene engel olacak, teşkil edecek bir durum oluşmasını önleyen bir teknolojiyi üretiyordu. İşte o dronun içerisine bir kit yerleştiriliyor ve o kit sayesinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Fakat o zaman bizim Federal Havacılık Enstitüsü'nden, Federal Havacılık Kurumu'ndan izin almamız gerekiyordu. Bu uçuşları sağlayabilmemizi ve teknolojimizi kanıtlayabilmemiz için. E bir süre orada çalıştım. İşte sonunda geçen sene Federal Havacılık Kurumu'ndan izin alındı. Yine kamu politikası bölümünde çalışmıştım. Daha sonra biliyorsunuz bu elektrikli skuterlar şimdi çok yaygın. SPIN denilen, Lime ve Birdten sonra gelen şu anda en büyük 3. elektrikli skuter firması olan aynı zamanda Fortune elektrikli skuter firması olan SPIN'de çalışmaya başladım. Yine oranın kamu politikası bölümünde çalıştım. Orada da belediyelerle çalışıyorduk. İşte çeşitli başka şehirlerde büyüyebilmek için oralara dilekçeler yazıyorduk. Yine işte şirketin bir bakıma avukatlığını yapıyorduk herhangi bir sorun olduğunda devlet karşısında şirketimizi temsil ediyorduk, lobicilik yapıyorduk. E, ve aynı zamanda Ekim 2019'dan beri de e, bu arada Kaliforniya Üniversitesi'nde de Berkeley'de de e, işletme yönetimi ve proje yönetimi üzerine bir eğitim aldım. Yani bir senelik Fast Track MBA diye. Onu e, düşünebiliriz ve bu süreçte de Kaliforniya e, Üniversitesi'nde yine Berkeley'de uluslararası e, uluslararası pardon özür diliyorum sürdürülebilir ulaşım alanında çalışan araştırma merkezine dahil oldum ve burada da işte otonom araçlar üzerine otonom drone'lar üzerine elektrikli skuterler elektrikli araçlar elektrikli kamyonlar e, mikro transit bunların hepsine araştırmalar yapmaya başladım işte devlet e, hangi eyaletlerde bunun mesela kullanılmasına izin veriliyor son olan regülasyonlar nedir şehirler bazında ne gibi son gelişmeler var ya da firmaların son teknolojileri nelerdir bunun üzerine araştırmaya yapmaya başladım çünkü bir sürü e, yeni makaleler yazılıyor bu alanda. Ee, o araştırma merkezinde çalışan araştırmacılardan biriyim aynı zamanda. Ve tabii Berkeley'deki programımı da bitirdim. Son iki aydır da e, elektrikli araçların yani enerjinin Airbnb'si dediğimiz. Yani şöyle ki sizin elektrikli bir aracınız var diyelim. En büyük problem elektrikli araçlarda şarj istasyonlarının olmaması. Evet Tesla'nın belki her yerde... E, istasyonları var fakat her elektrikli araç kullanan yani diğer firmaların böyle bir durumu yok. Ve elektrikli araçların daha kolay şarj edilebilmesi için diyelim ki sizin elektrikli bir aracınız var ve bizim uygulamamızı indir indiriyorsunuz. Bu uygulama sayesinde işte en yakın şarj istasyonu nerede bunu buluyorsunuz ve gidip o uygulama üzerinden rezervasyon yaptırıp direk aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii biz e, bir yazılım firmasıyız. Aynı zamanda bu yazılımımız işte restoranlarda, üniversitelerde, iş merkezlerinde de kullanılıyor. Yani biz e, şöyle diyeyim enerjinin Airbnb'si görevini görüyoruz. Burada da yine ben devletle olan ilişkiler bölümünde çalışıyorum. Çünkü sonuçta elektrik dediğimiz şey için devletle çalışmak gerekiyor. E, yine bir sürü Teklifler yazılıyor projemizin kullanılması için vesaire. E onların devlette olan ilişkiler ayağını yürütüyorum. Aynı zamanda yine üniversitede de araştırmalarıma devam ediyorum. Yani öyle bir kariyer ki hangi birini, ne yaptı? Ha, orada yüksek lisans, iki yüksek lisans, e, kaç tane yabancı dil var bu arada? <gülüyor> İnanılmaz bir kariyer hikayeniz var. Çok şaşırtıcı gerçekten. Bravo size. Teşekkür bunları. <gülüyor> Nasıl başarabildiniz? bir de şey de var yani hem üniversite eğitimleriniz var farklı farklı hem yüksek lisans eğitimleriniz var farklı alanlarda eğitiminiz bir yandan da devam ediyor hem özel sektörde çalışıyorsunuz hem üniversitede araştırmacı kimliği çok çok şey var çok şey var bravo vallahi bir de bir de bu arada da, hayatınızı da idam ettirmeniz gerekiyor yani Tabii, doğru, evet. bir doğru. Yani çok aşırı çalışıyorum öyle diyebilirim yani günlük 12 saat hatta 15 saat çalıştığım zamanlar oluyor özellikle bu son yıllar çok yoğun geçti ama keyif de alıyorum tabii yaptığım işler çünkü sadece e, Olay hani para kazanmak vesaire değil yaptığım işlerin faydalı işler olduğunu da gördüğüm için ve kendimi de geliştirdiğim için ve çok da azimli bir insanım yani hayatımda kolay pes etmeyen biriyim. Böyle faydalı olduğunu görmek beni çok çok daha motive ediyor. Çok çalışıyorum yani açıkçası zaten bu kadar işi bir arada götürebilmek için çok çalışmak gerekiyor. Yani çünkü zekanın ya da diğer faktörlerin çok çok üstüne geçen bir durum. O yüzden mecbur çok çalışmak zorundayım öyle devam ediyor. Peki, diğer sorularıma geçeceğim ama araya bir tane girmek istiyorum. Ee, bu kadar kariyerle bugüne kadar geldiniz. Üstelik daha çok gençsiniz. Şimdi hedefiniz, kariyer hedefiniz ne? Ee, nerede hayal ediyorsunuz? Evet, hani dediniz ki kamu politikası alanında evet. e, ben alan seçtim kendimi. Bu alanda da e, hangi noktada görmek istiyorsunuz kendinizi? Yani bu alanda kanaat önderi dediğimiz en önde gelen kişilerden biri olmak istiyorum. Bir de şunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi ben devletle çalışan, devlet devletle ilişkileri kuran kişilerden biri olduğum için normalde Amerika'da bu işi yapan kişiler Amerikalı yani ana dili İngilizce olmayan birinin çalışmadığı bir alan. Açıkçası ben görmedim mesela başka bir Türk'ün. Çünkü evet burada yazılım mühendisleri var, girişimciler var, yani Türkiye'den gelen. Fakat benim alanım çok spesifik bir alan olduğu için değil bir Avrupalı'nın ya da başka bir ülkeden gelen bir kişinin bir Amerikalı dışında birinin çalışmadığı bir alan. Çünkü benim e, diyemiyorum ki gidip ben bir yazılım yapıyorum ya da benim bir teknik becerim yok. Benim ortaya koyduğum beceriler daha soft skills dediğimiz daha yumuşak beceriler. O yüzden e, bizim alanımızda çalışan kişilerin iletişim becerilerinin çok yüksek olması gerekiyor ve aynı zamanda ciddi bir hukuk bilgisi gerektiriyor. O yüzden benim çok daha aşırı çalışmam gerekti. Yani kendimi gösterebilmem için belki normalde 10 kapıyı çalıp biri açıyorsa bir göçmen için benim 100 kapıyı çalıp ve çok çok daha fazla çalışmam gerekti. Bu alanda ilerlemek istiyorum. Yani sürdürülebilir ulaşım alanında, akılcı mobilite çözümleri alanında ilerlemek istiyorum. Ama çok uzun vadeli hayalimi sorarsanız, bir sivil toplum kuruluşu kurumak, ve bir vakfımın olmasını çok istiyorum. Ve bunun Türkiye'de olmasını istiyorum. Çünkü hayat, ben çok uzun süredir yurt dışındayım. Yani 10 seneyi geçti neredeyse. 5 senelik bir Avrupa tecrübem var. Neredeyse 5 senedir de buradayım. Ve 32 yaşındayım. Yani ömrümün çok büyük bir kısmı yurt dışında geçti. Ama günün sonunda yani belki bundan bir 10 sene sonra Türkiye'ye dönüp kendi vakfımı kurup ya da kendi sivil toplum kuruluşum kurup ee, insanlarla kucaklaşmak mesela Ayşe Tükürükçü'yü biliyorsunuz bana çok ilham veren bir kadın ee, böyle e, bana ilham veren idolüm olan kişilerle beraber topluma faydalı projelerde yer almak çok istiyorum bir de e, geçen sene babam vefat etti 2019 Temmuz ayında Tabii. ve babamın hep hayaliydi evet babamın hayalini artık ben devraldım ee, bir okul yaptırmak çok istiyorum yani gelecek hayaliniz ne diye sorarsanız açıkçası ee, bu. Çok güzel bir hayal ve her şey de zaten hayal kurmakla başlıyor. Eminim evet. e, siz o kadar çok şey başarmışsınız ki bu hayalinizde çok kısa bir sürede gerçek olur. Biz de haberini yaparız hayali Hı -hı. gerçek oldu diye. Hı -hı. Şimdi bir de e, girişimci tarafınız var ama oraya geçmeden şunu sormak isterim. sürdürülebilir Hı -hı. ulaşımdan... Neyi anlamalıyız? Yani sürdürülebilir ulaşım nedir? Ve e, bu alanda e, devletlerin yaklaşımı nasıl start-up'lara? Hani siz Hı -hı. E, evet Amerika'da yaşıyorsunuz ama az çok dünyayı da takip ediyorsunuz. Yani Hı -hı. devletlerin bu yeni teknolojilere yaklaşımları nasıl? Kolaylaştırıcılar mı yoksa zorlaştırıcılar mı? Bunu e, da değerlendirseniz devam ederiz. Tabii onu da anlatayım size. Sürdürülebilir ulaşım dediğimiz, mesela bunlara elektrikli skuterları ya da elektrikli araçları dahil edebiliriz. Şöyle ki şu anda mesela bütün yani benzinle çalışan araçlar bildiğiniz üzere çok büyük iklim değişikliklerine ve hava kirliliğine yol açıyor. Fakat bu elektrikli olarak kullanılan araçlarda böyle şeyler yok. Aynı zamanda mesela elektrikli skuterlarda şu anda mesela spinin ürettiği skuterlar için netlikle söyleyebilirim ve diğer bildiğim başka skuter firmaları da var. Bunlar değiştirilebilir bataryalar yapıyor ve aynı zamanda bu elektrikli skuterların yaşam ömrü hesaplanıyor. Yani şöyle ki doğaya dönüşümünün çok daha kolay olduğu ve doğaya zarar vermeyecek. Yani zaten bütün bu firmaların, Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olması gerekiyor. Ve bu şekilde çevreye zarar vermeyen olabildiğince doğaya dönüşümünün çok daha kısa sürede olduğu çevre kirliliğine yol açmayan mobilite araçları, akılcı mobilite çözümleri diyebiliriz. Yani çünkü bir benzin gibi değil bu. Ya da otonom araçlar da baktığınız zaman artık elektrikli üretiyor. Böyle tanımlayabiliriz. Şimdi Amerika'da inovasyon ve teknoloji çok daha gelişmiş olduğu için ve tabii ki de teknoloji firmaları da artık devletle çalışmayı daha iyi biliyor. O yüzden regülasyonlar bir bakıma daha hızlı ilerliyor. Avrupa'da bir tık Amerika'dan geri geliyor belki ama o da yeni Avrupa Birliği'nde de mesela büyük projeler oluyor. Avrupa şehirleri de daha teknolojiyle entegre mesela bir sürü elektrikli scooter firması artık Avrupa'da da var. Türkiye'de de bildiğiniz üzere gururumuz, milli gururumuz Mart'ı var. Mart'ı geçen haftalarda bildiğim kadarıyla 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Fakat işte regülasyonlar, düzenlemeler şimdi Türkiye'de yeni yeni oluşmaya başlayacak. Çünkü elektrikli skuter kullanım oranı arttıkça fark ettiler ki belli bir düzenlemelerin olması gerekiyor. Mesela nereye park edecek bunlar ya da kas takacaklar mı ya da mesela Amerika'da bazı eyaletlerde ehliyetinizin olması gerekiyor bu elektrikli skuterleri kullanabilmek için. Ve o kadar ince detaylar var ki, mesela elektrikli skuterin nasıl tanımlandığı, işte iki tekerleklidir, e, freni vardır, kayar kaymaz bunların hepsinin yasalarda hatta ağırlığına kadar. Yani mesela örnek vereyim ben size, Hawaii'de şu anda operasyonlar yok elektrikli skuterler için. Çünkü Hawaii eyaleti diyor ki 50 pound olması lazım ağırlığının ama şu anda bir suktır 75 pound ve 100 pound ağırlığında yani bu bile e, engel oluşturuyor yani o düzenlemeye o tanıma uymadığınız için oraya elektrikli suktırlar belediyelerden izin alamıyor e, işte ne kadar hızlı gitmesi gerektiği işte kas takılması sonra mesela biri düştü o sukturdan sonuçta şirketler evet bir şekilde e, ticaretinin dönmesini, o business'ın dönmesini istiyor ama devlet de diyor ki benim vatandaşlarımın en güvenli olacağı, herhangi bir zarar görmeyeceği şekilde olması gerekiyor bu teknolojilerin diyor. O yüzden mesela sigortalar da çok büyük yer kapsıyor. Aynı durum mesela otonom araçlar için de geçerli. Şu anda yapılan araştırmalara göre kazaların %90'ının insan hatasından kaynak olduğu görülüyor. Fakat otonom araçlar hala Amerika'da bile e, yani evet test sürüşleri yapılıyor ama muhakkak içerisinde bir e, insan bulunuyor başka. Yani tamamen otonom aracın kendi başına gitmesine izin verilmiyor. E, dediğim noktada e, şöyle yine buraya çıkıyor yani teknoloji ilerliyor ama regülasyonlar aynı hızda ilerlemiyor. Çünkü devlet de muhakkak e, vatandaşının güvenliğini korumak istiyor. Aynı zamanda bu veri analizinde, verilerin toplanmasını da kapsıyor. Şöyle ki mesela siz bir uygulama indirdiğinizde elektrikli su uygulaması oraya adınızı giriyorsunuz, soyadınızı giriyorsunuz, doğum tarihinizi giriyorsunuz, kredi kartı bilgilerini giriyorsunuz. Burada mesela ciddi şu anda çok büyük firmalar devletle büyük bir çatışma içerisinde çünkü diyor ki devlet sen benim vatandaşımın bilgilerini nasıl kullanıyorsun? Senin elinde yani e, burada sosyal güvenlik numarası dediğimiz Türkiye'de TC kimlik numarası olarak değerlendirebileceğimiz bilgilerde çünkü teknoloji firmalarının elinde bu bilgileri nasıl kullanıyorsun? diyor ben diyor herhangi bir güvenlik unsurunun oluşmasını istemiyorum kesinlikle yani devletle e, bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani Amerika dediğim gibi bu noktada belli bir aşamaya gelindi çünkü uzun süredir teknoloji firmalarıyla aşina ama Türkiye'de e, bu sürecin işte daha e, profesyonel yönetilmesi yani benim gibi kamu politikasında çalışan ya da arada e, köprü görevini görecek, e, belediyelerle o müzakere sürecini yönetecek kişilerin olması gerekiyor. Çünkü düzenlemeler de olmazsa, açıkçası düzenlemelerin de olması gerektiğinden ben yanayım. E, İp'in ucu kalacak. Yaptığınız işi Türkiye'de yapan var mı? Yani sizin meslektaşlarınız var mı? Türkiye'de, yani şu çünkü... Bildiğim kadarıyla teknoloji firmalarında yok ama kendi danışmanlık firmaları olan e, kişiler evet yapıyor yani bunu bir danışmanlık olarak veriyor. Yani yapan kişiler var bildiğim kadarıyla ama tabii buradaki kadar yaygın değil. Hı hı hı. Siz Türkiye'ye herhangi bir danışmanlık veriyor musunuz Türkiye'den herhangi bir startupa? Türkiye'de şu anda hayır bir start-up'a vermiyorum ama tabii ki de eğer ki böyle bir teklif gelirse ya da yurt dışında buradaki bir firma Türkiye'de büyümek isterse tabii seve seve yaparım. Çok güzel. Şimdi ben şey tarafını bitireyim sonra girişimcilik tarafına geçeyim istiyorum. Evet. O yüzden de şimdi sizin hem akademik kariyeriniz var hem de halen daha üniversitede araştırmacı olarak çalışıyorsunuz, araştırmacı kimliğiniz de var. Yani hem öğrenci hem de araştırmacı kimliklerinizden ötürü eminim çok daha iyi gözlemleme imkanınız olabilmiştir. Üniversitelerde kadınlar neler yaşıyorlar? Takiz, mobbing, hani zaman zaman haberlere yansıyor, Doğru. sosyal medyaya yansıyor pek çok sorun yaşıyorlar. Sizin gözlemlerinizi ben merak ediyorum. Siz neler gözlüyorsunuz? Üniversitedeki kadınların en önemli sorunları neler? Evet, yani açıkçası yani dürüst olmak gerekirse ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hani bir kadın olduğum için üniversitede Türkiye'de de bulunduğum bir dönemde bir erkekten daha farklı bir tavır görmedim ama tabii ki de benim yaşamamış olmam e, böyle bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor hala e, sonuçta büyük resme baktığımızda işte kadın siyoların bile erkek siyollardan çok daha az kazandığı işte e, kadınların belli şekilde belli dönemlerde özellikle e, evlenip e, çocuk doğurduktan sonra iş hayatından geri kaldığı ve geri kalmak durumunda olduğu çünkü bizim e, Türk Aile yapısına baktığımızda birçok şey kadına düşüyor yani. Hem evin işlerini yönetmek, hem çocuğa bakmak ve yani sadece Türkiye'de değil genel olarak düğün yani, Genel olarak da aslında burada da ben gözlemliyorum dediğiniz doğru. Ve aynı zamanda bunları gördüğüm için ben yaşamamış olsam bile bunun böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor dediğiniz gibi. Kadınlar hala birçok yerde, yani çok gelişmiş ülkelerde de, kendi ülkemizde de, hala bir adım gerideler, bunu fark edebiliyorum ben de. Peki, üniversitede sizin gibi akademik kariyer yapmak isteyen genç Hı. kadınlara, sizin tavsiyeleriniz ne olur? Yani bir başarı elde etmek, bir yerlerde ilerlemek ve belki de Amerika'da evet. kariyerlerine devam etmek isteyenler olabilir. Onlar için neleri tavsiye edersiniz? Evet. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle, ben bir kadının ne isterse başarabileceğine inanıyorum. Çünkü kadınlar gerçekten doğalları gereği çok yönlüler, iletişim becerileri ve çeşitli işte idare edebilme yeteneklerinin bir erkeğe göre çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kadınlar hiç çekingen olmamalılar, yani korkmamalılar hedeflerine tamamen odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu çevremde de görüyorum. Bazı dönemler benim de hissettiğim oldu. E, imposter e, sendrom diye bir şey var. Yani sahtekarlık sendromu diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Yani birçok kadın e, edinmiş olduğu başarıların tamamen şanstan kaynaklandığını ve aslında o kadar iyi olmadıklarını düşünüyorlar. Yani ben o kadar başarılı değildim ama şansım yağver gitti gibi. Böyle bir şey yok. Böyle oldukları için mesela birçok şeyde kadınlar daha çekingen davranıyor. Girişimci olarak baktığımızda da büyük girişimci kadınların erkeklere göre çok daha az olduğunu ya da board member dediğimiz bütün bu girişim sermayelerinde ya da Büyük firmalarda e, yönetim kurulu üyelerinin kadın oranının erkek oranına göre çok daha az olduğunu ya da en basitinde bir işe başvururken bile yapılan araştırmalara göre kadınlar kendi vasıflarının altında işlere başvururken erkeklerin kendi vasıflarının üzerinde işlere başvurduğunu görüyoruz. Yani Kadınların kendilerinden emin olmaları gerekiyor. Ben mesela şu noktada baktığımda bir erkeğin yapıp da benim yapamayacak olduğum hiçbir şey düşünmüyorum. Ben böyle görmüyorum. Yani bu farkı kabul etmiyorum. Yani bir erkek başardıysa ben de hayli hayli başarabilirim. Kendimizden emin olmamız gerekiyor. Çekingen olmamız gerekiyor. Akıllıyız, güçlüyüz, başarabiliriz. Bizi geride tutan hiçbir şey yok. Çok güzel mesajlarda bunlar. Peki şimdi sizin bir de girişimciliğiniz var. Evet. Egeyemin kurucularındansınız. Ama bakıyorum şimdi etraftan evet. akademik kariyer. Tamam dönüp gelip aile şirketinde çalışmışsınız. Sonra yine Amerika var. Hangi arada siz Egeyemi kurdunuz, burada iş yaptınız ve şirket hala devam ediyor. Biraz evet. o hikayenizi anlatır mısınız? Tabii ki de anlatayım. Şöyle ki dediğim gibi Temmuz 2019 yılında babam vefat etti. Kendi aile şirketimiz vardı İşgar. Babam şirketin imza yetkilisi ve tek sahibiydi. Ve Türkiye'deki birçok şirket gibi biz de bankalardan kredi alıyorduk. Yani bunu biliyorsunuz birçok, Yani çünkü sermayenin belli bir noktaya kadar büyüyebiliyorsun. Daha fazla büyümek istediğin durumda şirk, bankalardan kredi almak durumundasın. Ve biz de kredi kullanıyorduk bir ithalatçı olarak. Babamın vefatıyla beraber şirketimiz bir finansal darlık yaşadı. Finansal sıkıntılı bir döneme girdik. Bu yüzden e, yatırımcı arayışına geçtik abimle beraber. Ve bu süreçte e, iki tane firmayla yolumuz kesişti. Bu iki firma da aynı zamanda e, İstanbul Borsası'na açılmış e, halka arzının tamamlanmış olduğu büyük birisi girişimci sermayesiydi. Zaten Türkiye'deki girişimci sermayesinden biri. E, o iki firma ile beraber e, ortak e, Ege'mi kurduk. Ben de yüzde 50 hisse ile beraber Egeyem'in hem en büyük ortağı hem de yani hem kurucu ortağı hem de en büyük sermayede arayayım, öyle diyeyim. Peki Egeyem fikri nasıl ortaya çıktı ve ne yapıyor Egeyem? Nasıl bir Evet yaratıyorsunuz? aynı işkar gibi ithalatçı bir firma, yani biz balık çiftlikleriyle ile çalışıyoruz. Ee, bu Bodrum'da bulunan biliyorsunuzdur belki kılıç balıkçılık, e, Gümüşdağ balık e, yetiştiriciliği yapan çünkü Türkiye bu alanda bayağı önde gelen bir firma havuz balıkçılığının çok ileri olduğu ve yurt dışına hem balık yemi hem de balık e, ihracatının çok önde olduğu Türkiye için çok ciddi bir gelir kaynağı. Bu balık yeminde kullanılan protein ham maddesini getiriyoruz biz. Yani şöyle anlatayım size. Ee, bir kek yaparken nasıl şeker kullanıyorsunuz, un kullanıyorsunuz ve son ürün kek oluyor ya o balık yeminin de üretilebilmesi için yani balığın gerekli proteini alması için bizim o ham maddeyi e, firmalara tedarik etmemiz gerek, gerekiyor. Yani biz aracı kurum oluyoruz yani trader dediğimiz kişiyiz. Egeyem bunu yapıyor tamamen ticaretle uğraşıyor. Ben de işte o ürünün yurt dışından getirilmesi, işte tedarikçilerle anlaşmanın sağlanması, sözleşmelerin yazılması, yine aynı iş karda kendi aile şirketimde yaptığımı Egeyem de yapıyorum hangi alana el atsanız orada ben başarı <gülüyor> görüyorum. Hakikaten bravo tebrik ediyorum sizi. Peki <gülüyor> evet. kimliğinizden ötürü de girişimci olmak isteyen ama ne yapacağını bilemeyen ama cebinde parası olmayan pek <gülüyor> çok parası var. <gülüyor> Doğru. Ya da bir şekilde sermayeyi bir yerden tedarik etmiş küçücük bir şey başlamış ama nasıl ilerleyeceğini bilmeyen Pazarlamayı bilmeyen, pek çok konuyu bilmeyen benim gibi pek çok kadın var. Ne tavsiye edersiniz girişimci kadınlara? Hem kendi işini kurmak isteyenlere hem de kurmuş olanlara. Evet, şimdi şöyle ki çok aslında evet kötü şeyler oluyor. Ülkemizde de mesela bu son zamanlarda yaşanan olaylar gerçekten çok. Ee, üzüntü verici ama öte yandan çok olumlu gelişmeler de var. Mesela son yıllarda kadınların birbirlerini inanılmaz derecede desteklediğini görüyorum. Ee, mesela Ahu Serter'in önderliğinde e, Arya Girişimci Kadınlar Forumu var. Çeşitli mentörlükler veriliyor. İşte kız kardeşleriz biz, birbirimizi desteklemeliyiz ya da Kobi'nin vermiş olduğu destek vermiş olduğu bir fonlar var. Böyle şeyler artık artışta. Yani kadınlar da aslında uyanıyor. Birbirlerini çok fazla destekliyorlar. Ben de bu alanda çok mesela e-mailler alıyorum, mesajlar alıyorum ve elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum. Ve yine burada da hani altını çizmek isterim. Olur da biri benimle görüşmek isterse muhakkak bana ulaşabilirler. Elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Bunları çok iyi takip etmek gerekiyor. Bu birinci şey. İkinci şey yine önceden söylediğim gibi bu imposter sendromdan çıkmamız gerekiyor, kendimizden emin olmamız gerekiyor. Bu da çok önemli çünkü biz önce kendimize inanacağız ki başkaları bize inansın. Dediğim gibi öğrenebiliriz, başarabiliriz, gelişebiliriz. Yani çünkü hayat bir öğrenme süreci. Bana göre ve bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok yani biz anne oluyoruz eş oluyoruz dışarıda arkadaş oluyoruz bir sürü kimliğimiz var ve bunların hepsini çok güzel yönetiyoruz muhakkak iş hayatında da ben çok daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum kendimizden emin olursak kendimize güvenirsek kendine güvenmek ve inanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da e, hata yapmaktan korkmamak lazım. Yani hata yapabiliriz çok normal. Bir Burada ben görüyorum mesela startuplarda erkekler kuruyor. İnanır mısınız dört tane startu bu batırıyorlar. Beşinci de başarılı oluyorlar. İşte e, biri kötü oluyor diğerinde yine fon alabiliyorlar. Ama kadınların öyle bir algısı var ki ve toplumda öyle bir algı var ki sanki bir kadın bir startup kurduğunda ya da bir firma kurduğunda o yürümek zorunda. Ya da bir erkek gibi bizim hata yapma lüksümüz yok. Halbuki öyle bir şey yok. Tabii ki de hata yapacağız. O şirket başarısız olabilir, batabilir ama bu bizi tanımlamıyor ki. O çok güzel bir tecrübe olur aksine. Yani başarısızlık bile olsa sonunda muhakkak denemeliler o da çünkü bir öğrenim süreci yani mesela benim de şu anda kurmuş olduğum şirket başarısız olabilir ama bu beni yıldırmayacak yani yine devam edeceğim yine devam edeceğim çok daha fazla çalışacağım ve eminim ki sonunda başarıya ulaşacağım yani ben mesela hata yapmadım mı hayatımda akademik hayatımda ya da ne bileyim iş hayatımda tabii ki de yaptım ama e, yılmadım bence yılmamak çok önemli. Bu tavsiyelerin tabii hepsi çok kıymetli, birbirinden kıymetli, hepsi de kadınlara yönelik. Peki ya erkekler? Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanabilmesi için erkekler neler yapabilir, neler yapmalı? Onlara mesajlarınız neler? Tabii şöyle ki ben her şeyin ailede başladığını düşünüyorum. En toplumun çekirdeği. Mesela birlikte olduğumuz erkekler ya da evlendiğimiz kişilerin bizi desteklemesi çok çok önemli. Yani bir bir eşin, bir erkeğin birlikte olduğu kadına bir yarışmaya girmemesi, yani olayı bir yarışma haline değer görmemesi ve adeta yin-yen gibi, yani birbirlerini tamamlayacak takım arkadaşlığı yapacak birbirlerini destekleyecek, daha da ileriye götürecek zihniyette insanlar olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bunu kariyer sahibi erkeklerde de çok görüyorum. Yani eşleriyle adeta bir yarış içerisine giriyorlar ama bu bir ekip işi olmalı. Ve aynı zamanda işte mesela duyuyorum yani çevremde eğitimli erkeklerden bile işte ben eşime yardımcı oluyorum işte ben çocuğa bakıyorum yani halbuki bu böyle bir şey değil bir e, insan evleniyorsa ya da bir kişiyle birlikteyse bu olması gerekendir bu bir paylaşımdır e, erkeklerin de kadınları çok çok daha desteklemeleri ve bunun bir yarış olmadığını anlamaları ve bunun bir ekip işi olduğunu daha da ileriye gitmesi için toplumun ya da çeşitli alanlarda daha da e, gelişmemiz için Adeta birbirimizi tamamlayan bir yin yank birbirimizi görmemiz gerektiğinin bilincinde olmalarını umut ediyorum. Yani bunun artık farkına varmalılar. Biz yarışmak için değil birbirimizi tamamlamak daha da ileriye gitmek için varız. E, aşk var ama sorumluluk yok. Gördüğümüz maalesef. Sanki e, o çocuğu sadece kadın tek başına yapmış gibi, çocuğun bakımı da onun üstünde. Sanki o evde sadece kadın yaşıyormuş gibi, evin bütün işi de kadın üstünde. Erkekler nedense o, e, o işlere el attıklarında yardım kelimesini kullanıyorlar. E, evet. Çok yanlış yardım etmek değil, bütün sorumluluğu paylaşmanız gerekiyor. Ben sorumluluğumu paylaşıyorum demeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi tabii e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için bizim ülkemizde de Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bu işi sizin önüne geçecek bir takım yasal düzenlemeler yapıldı. 2011 yılında evet. İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Ne mutlu bize ki Türkiye ilk imzacısıydı. Kadına yönelik, şiddeti durdurmaya yönelik uluslararası bir sözleşme bu. Ancak son zamanlarda evet. maalesef tartışılır hale geldi. Siz bu tartışmalara ne diyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz ve görüşleriniz nedir? Yani açıkçası bunun tartışılıyor olması bile benim için üzüntü verici. Bunu yani okuyup da imzalanmaması gerektiğini düşünülmesi gerçekten büyük hayal kırıklığı. Benim ricam bütün ...kadınlar değil, herkes kadın ve erkek herkes o sözleşmeyi okusun, ne dediğini anlasın. Yani ülkemizde kadın cinayetlerinin işte eşinden ayrılıyor, öldürülüyor, sevgilisi tarafından taciz görülüyor. Yani bunları ben kabullenemiyorum, kabullenilecek bir yanı yok. Bunun kesinlikle imzalanması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar haklarını öğrensinler... Erkekler de bu sözleşmeleri okusunlar ve e, ve bir sürü şeyler görüyorum. Kadınlar çiçektir, kadınlar şöyledir. Böyle tanımlamalar bile aslında çok çirkin. Kadın kadındır ve her türlü erkeğin yapabildiği her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir. Bu alanda artık bunların bilincine varılması belli bir farkındalık gerektir, yani farkındalığın e, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve İstanbul Sözleşmesine sonuna kadar varım. Kesinlikle imzalanmalı. Yani bu söz konusu bile olmamalı bunun tersi. Yani zaten imzalı çoktan 2010'da evet. Türkiye imzaladı. Evet şu anda evet. gelen çekil, imza çekilsin mi, çekilmesin mi? Efendim aileyi yıkıyor. Aile. yıkıyor. Aileyi yıkıyor eleştirilerine ne diyorsunuz? Yani aileyi bir yıkabilir ki? Niye böyle bir düşünce var? Yani bunu bile ben anlayamıyorum açıkçası. E, çünkü orada toplumsal cinsiyet kavramı <gülüyor> söz konusu ve kadınlara bu evet. sözleşme kadınları hem şiddetten koruyor hem de aynı evet. zamanda kendi hakları için, bunlara kavuşabilmeleri için devlete bir takım sorumluluklar veriyor. Yani, yani ve şunu anlayamıyorum. zihniyetin değişmesi için de yapılması gerekenler konusunda devlete sorumluluk veriyor. Evet, şunu demek istiyorum. Yani bir insanın, bir kadının kendi haklarını savunması ve şiddete karşı olması nasıl bir aileyi yıkabilir? En basitinden zaten... E, şiddetin bir ailede olmaması gerekir. Bu şiddet sadece tabii ki de bir insana vurmak değil, fiziksel şiddet değil. E, psikolojik şiddet de çok önemli bu noktada. Bu Mesela sözleşmeyi okuduğumda ben görüyorum psikolojik şiddete de yer veriyorlar ve bu baktığımızda e, eğitimli, eğitimsiz bütün herkesi kapsayan bir şey. Yani bir e, kadına ne fiziksel ne de psikolojik şiddet uygulanmamalı, yani bu söz konusu bile olmamalı. Bu nasıl bir aileyi yıkabilir? Bence aksine bir aileyi daha da güzelleştirebilir. Daha da mutlu toplumların yetişmesine, daha da mutlu çocukların, daha da kendine güvenen çocukların yetişmesine sebebiyet olabilir. Yani bu negatif değil, ancak pozitif şeyler yaratabilir benim kanımca. Çok teşekkür ediyorum Stanford'dan, Berkeley'den, aynı zamanda EGM'in kurucu ortaklarından Şebnem Pala bizimle birlikteydi. Soyadınızı eksik söyledim değil mi? Yok, hayır doğru söyledim. Şebnem Tuğçe Pala, ikinci adım var sadece. <gülüyor> Şebnem Tuğçe Pala bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum Şebnem. Ben teşekkür ederim. Mutlu olduk seni tanıdığımız için. görüşelim Ben de çok için. mutlu oldum.